Birden fazla değişkeni olan ifadelerle ilgili örnekler çözelim. Hmm... Mesela, A artı... Aklıma ilk geleni yazacağım. A artı B. A'ya 7 diyelim, b de 2 olsun. Hadi, videoyu durdurup kendi başınıza çözmeyi deneyin. Evet. Bir bakalım. A eşittir 7, B eşittir 2 olduğuna göre, a gördüğümüz yere 7, b gördüğümüz yere 2 yazmamız gerekiyor. Bu durumda ifademiz 9'a eşit. Yani bu ifadenin sonucu 9. Şimdi biraz daha karmaşık bir örnek yapalım. İfademiz x çarpı y eksi y artı x. Ya da artı 3x yani 3 çarpı x olsun x eşittir 3, y eşittir 2. Burada videoyu durdurup çözmeyi deneyebilirsiniz. x gördüğümüz yere 3, y gördüğümüz yere ise 2 yazacağız. Demek ki burası 3 çarpı y. E, y de 2 olduğuna göre, 3 çarpı 2 eksi 2 artı, buradaki 3 çarpı x. x'e zaten 3 demiştik. Yani 3 çarpı 3. Sonuç, burası 3 çarpı 2'den 6, burası da 3 çarpı 3'ten 9 olur. 6 eksi 2 eşittir 4. Buna da 9 eklersek 13 oluyor. Yani sonuç 13.